Arkadaşlar merhaba, bu videoda geçen videoda anlattıklarıma somut bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki sene 1996, mazilere gidelim ve kolay olsun diye de bu yılı seçtim arkadaşlar. Evet 1996, şimdi yuvarlak rakamlar kullanacağım. Burada önemli olan sadece mantığı anlamak, mantığı anladığınız sürece sayıların birebir aynı olması şart değil. Evet, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranı %8 olsun. Evet Amerika'daki hali hazırdaki faiz oranı %8 civarında ve diyelim ki Tayland'da da Evet Tayland'da da faiz oranı kaç olsun, %12 olsun. Geçen videoda bahsettik, faiz oranlarında böyle bir farklılık var. Döviz kurları Tayland Merkez Bankası tarafından sabit tutuluyor yani yönetiliyor. Evet bu Taylandlı bir finans kurumu için hayli cazip bir kar ortamı yaratabilir. Diyelim ki, yıl 1996 yılındayız. Siz Tayland'daki bir finans kurumusunuz ve 1 milyon dolar kredi çekiyorsunuz. Evet, yazalım. 1 milyon dolar kredi çekiyorsunuz. Evet arkadaşlar, somut örneğimize buradan başlıyoruz. 1996'nın döviz kurunda 1 dolar 25 bahtı. Yani bu parayı, 1 milyon dolarlık bu krediyi %8 faiz oranıyla çektiğinizi varsayalım Bu parayı 25 milyon baht'a çeviriyorsunuz Bu 1 milyon dolar, 25 milyon baht'a dönüşüyor Sonra bu parayı %12 faiz oranıyla birilerine kredi olarak veriyorsunuz. Evet, ne kadarmış oran? %12 faiz oranıyla kredi veriyorsunuz Şimdi işleri basitleştirmek için şöyle diyelim, bu sadece faizli bir kredi ve ana para 2 yıl boyunca sizde kalacak. Yani bu 2 yıl vadeli bir kredi. Evet, 2 yıl vadeli kredi. Şimdi şunları bir düşünelim. Döviz kuru dengeli seyrettiği sürece ne olur? Yani nasıl para kazanırsınız ve kurda bir değişme olursa özellikle de baht, dolar karşısında değer kaybederse bu kredi başınızı nasıl yakabilir? İki para birimi denge halindeyken kredi olarak verdiğiniz 25 milyon bahttan her yıl %12 faiz alırsınız. O da neye tekabül eder? 25 milyonun %12'si kaçtır? Yılda 4 milyon falan mı? Evet hesap makinesiyle hesaplayalım kolay olsun. 25 çarpı 25 milyon yani 25 çarpı 12, evet 4 milyon değilmiş, 3 milyonmuş bu arada Kafadan hesaplayalım dedim ama beceremedim, evet demek ki faizden yılda 3 milyon baht kazanıyormuşsunuz Ne kadarmış? 3 milyon Ne oluyor? Parayı kredi olarak verdiğiniz kişi size yılda 3 milyon baht ödüyor Dolar olarak çektiğiniz kredinin faizini ödemek için de bu parayı ne yapıyorsunuz? Dolara çeviriyorsunuz Peki neydi? 1 dolar 25 bahtı. Şimdi bunu dolara çevirelim. 3 milyon bahtı 25'e bölersek e, bu çıkıyor. Bu kadar milyon yani. Demek ki 3 milyon bahtı 120 bin dolar ediyormuş. Şimdi 3 milyon bahtı 120 bin dolara çeviriyorsunuz. Evet 120 bin dolar. Peki ödemeniz gereken faiz ne kadar? Yani ödeyeceğiniz faiz 1 milyonun %8'i. Yani 80.000 dolar Bundan 80.000 dolar faiz çıkarttığımızda, eksi 80.000 faiz Geriye ne kalıyor? Evet geriye yılda 40.000 dolar kalıyor. Yani yılda 40.000 dolarlık kar Üstelik bu sadece 1 milyon doların getirdiği kar. Bir de 1 milyar dolar veya daha fazlası ne kadar kar getirir? Onu da varın siz düşünün arkadaşlar. Evet bu kârı, görünüşte neredeyse hiçbir riski olmayan bir yöntemle elde ediyorsunuz. Neredeyse dememin nedeni de, tamamıyla döviz kuru dengesine bağlı olmasıdır. Şimdi bakalım, Baht'ın devalue olması başınızı nasıl yakacak? Öncelikli olarak bu faizi ödemeniz çok daha zorlaşacak değil mi? Baht aniden değer kaybediyor ve keyfi bir nokta seçiyorum burada. 1 dolar 45 baht'a fırlıyor. Evet, bunu da yazayım. Devalüasyon oluyor ve 1 dolar 45 baht'a çıkıyor. Halbuki burada 1 dolar neydi? 25 baht'tı. Diyelim ki bu devalüasyon 1997'de gerçekleşiyor. Peki bu dinamikler şimdi nasıl bir etki yaratır? 3 milyon baht faiz alıyordunuz. Hatırlayın, kredi baht olarak vermiştiniz. Neydi? 3 milyon baht'ınız. Yazayım bunu. 3 milyon bahtınız, şimdi kaç dolar ediyor, makinemizi çıkartalım hemen, evet 3 milyon baht alıyorsunuz ama 1 dolar artık 45 baht, bunu 45'e bölersek 67 bin dolar ediyor, yani bu meblağ Yeni kura göre 67 bin dolara denk geliyor, oysa dolar olarak aldığınız kredinin faizi 80 bin dolar Yani faiz 80 bin dolar Dolayısıyla 13.000 dolar zarar ediyorsunuz ve bu parayı cebinizden ödüyorsunuz. Yani arbitraj girişiminiz aleyhinize döndü. Aslında asıl korkunç olan bu değil. Bir yerlerde bulup buruşturup bu parayı yine ödeyebilirsiniz. İşin asıl feci kısmı ana parayı ödeme vakti geldiğinde başlıyor. Hatırlayın bu iki yıl vadeli bir krediydi. Yani 1998'de 1 milyon doları geri ödemeniz lazım. Her şey rayında gitseydi, döviz kuru istikrarla devam etseydi, kredi verdiğiniz kişi size 25 milyon baht ödeyecek, o da 1 milyon dolara karşılık gelecekti ama şimdi bir devalüasyon gerçekleşti. Eğer kredi verdiğiniz kişileri doğru seçtiyseniz ki o bile yetmeyebilir, ülke bir kriz eşiğinde çünkü, 1998'de 25 milyon Tayland bahtınızı yine geri alacaksınız ama bu para 1 milyon dolar etmeyecek. Bu miktar 45'e bölünecek. 25'i 45'e bölersek demek ki 25 milyon baht artık 556 bin dolara karşılık geliyor. Evet 556 bin dolar. Gerçekten çok fena çünkü borcunuz 1 milyon dolar. Neredeyse 450 bin dolar açık söz konusu. Sıfır yılda 40 bin dolar kazanacaksınız diye yaptığınız bu işten büyük bir darbeydiniz. Çünkü baht devalue oldu. Bazıları bu durumu erkenden fark etti, bir sebeple korkan insanlar ellerindeki bahtları dolara çevirdi. Tayland'a eskisi kadar yatırım yapmamaya başladılar. Önceki yıllarda yapılan bazı yatırımların spekülatif birer balon olabileceği düşüncesine kapıldılar. Ama her şey ortaya çıktığında fark ettiler ki bu bir bankacılık krizi olabilirdi çünkü bu ticareti tüm bankalar yapıyordu. Tüm resmi bankalar, hatta gayri resmi finansal kurumlar bile bu işten para kazanıyordu. Bu durum, Tayland'ın tüm mali sistemini çökertebilirdi. Bu, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü. Çünkü artık, yatırımcılar Tayland'da da yatırım yapmaktan daha da korkar hale geldi. Daha fazla insan dolara yöneldi. Bu da Tayland Merkez Bankası rezervlerinin iyice tükenmesine yol açtı. Üstüne üstlük, Bankacılık sektörü Tayland vatandaşlarının bile gözünü korkuttu. Bankalara gidip mevduatlarını geri istemeye başladılar. Kısmi rezerv sisteminin nasıl işlediğini biliyoruz. Bunun adı bankaya hücumdur. Banka rezervlerindeki para bu kadar ödemeyi yapmaya yetmez. Yani bankalar daha asıl darbeyi bile yememişken, insanların yaklaşmakta olan tehlikeyi fark etmesi bile bankacılık sisteminin çökmesine yol açabilir. Bahtınız bol olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.